Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanrya Savaşı'ndan hoş geldiniz. Eğer bu videoları Ardar'da izliyorsanız ben de daha az önce zaten e, videoyu e, bir önceki bölümdeydim. O yüzden sizinle birlikteyiz hep beraberiz. Tabi yeni açtıysanız ben merhaba. Hoş geldiniz her türlü hoş geldiniz. Sanrya hoş geldiniz. <gülüyor> İki kapısı da kırılmış arabamız ki az önce bir patlamadan sağ çıktığımızı şey yaparsak gayet doğal bir durum. Şimdi biz gidip e, Zero'nun mekanı satın alacağız ama önce bu adamı ezmemiz gerekiyormuş çünkü para çıktı adamdan. Bir 100 dolar. 100 dolara yakın bir şey çıktı. Muhabbet telallığı yapmamız gerek yok şu an. Muhabbet telallığı yapmamız hiç gerek yok. Biz e, Zero'nun mekanını satın alacağız. Ondan sonra da bir çevrede dolaşacağız. Bir satın alabileceği şey, toplayacağımız paralarla ilgili. Üf, 100 bin dolarımız gidecek. Can you do me Go away. Of, 30 bin 30.000 dolar. Bir Şimdi muhabbetleriyle alı yapmayacağız ama gidip e, 2.000 dolarda şeyden toplayacağız. Artık yani. Aa bak evet buradan gidebiliyorduk. Doğru. Bu giriş yolunu hatırlamış olduk böylece. Hemen şu köşede aşağıda olacak yer. Aynen. Woho! Geldik güzel. Kaç dolar? 255 Kinda daha 20 gün olmamış demek. aha 0 Да? 24 yıld decisive. Yella.0000 sleeping away. Bitchesser. Toronto Labour to the yes AHA ..ish. alcoholism中国 dolar kocam, Aha... озn Hyprey right sure you bu arada bir zero'nun görevlerini yapacağız. Şuradaki ben parayı almış mıydım? Almışım evet. Ee, ben çavucak izninizle şuraya bir bakacağım. Burada bir burayı çekmiş. Çekmiş şimdi ben burayı. Sanırım çektim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyledir herhalde. Neyse, cüzinin verdiği arabayla biz devam edelim. Ee, Zero'nun yanına e, gideceğiz. Valle görevleri daha tam dolmamıştır herhalde. Ee, 45 dolar alayım, 45 Adam 45 dolar almış olduk yani insan öldürdüğümüzleri o kadar alıyoruz alıyoruz? Ee, Okey, çıktık. onun oraya gidiyorum. Zero bu kadar dolduysa e, Vale görevleri hiç dolamamıştır daha o yüzden Biz yeni de bir seviyelim ondan sonra Zero görevlerine başlayalım Hızlıca Eğer İlk iki görevi hızlı bitirirsek arada bir iş daha yaparız bir şey daha aradan çıkarız ama ne aradan çıkaracağımız konusunda çok fikrim yok enerji görevlerini falan belki çıkarırız Can bak resmini çekerim. Resminiz bende. Korku filmi gibi oldu resmi. Ben yemek yemeyi unutuyorum ya sürekli. Ben değil yani şey CJ olarak. Ya her bölümde yemek yiyecektik. Neyse bir şekilde ayarlarız. Yani şu an %100 bitirmek için çok önemli bir şart değil ama. hallederiz ederiz herhalde ya. Acıkıyor çünkü. Kas gücü azalıyor. Sürekli kas çalıştırmak istemiyorum CJ air rate Hadi bakalım Zero. Hey what up Z? Nothing <gülüyor> Ne yapıyorsun dostum? Apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Hepimiz gibisin yani ha. Why? As usual the forces <gülüyor> of darkness have triumphed over good. Her zamanki gibi aynen öyle. <gülüyor> İyi iş bu <yapıyoruz> gerçekten. Distinctly <gülüyor> <gülüyor> Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. <gülüyor> Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, uh -huh. sex is the last thing on my mind. Uh huh. Thank God for that. Berkeley is back. Oh. Berkeley, one of them. Yes. Who the fuck is Berkeley? Just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Uh huh. Oh, you put hands on him? No, please. <laughs> I'd never initiate violence. Oh, I know you knocked his bitch. Uh, no. I won the prize in the science fair. <laughs> First prize. Uh huh. Uh huh. And now you want to pop you? No. <laughs> oh. And they say gangbang is petty as small mine <laughs> hey what's that belief in Sam? That's him We shall fight to the end on Berkeley's launched a full-scale attack this is insanity. Uh -huh. all batteries commence fire He's going for my transmitters If he takes them out I'll never be able to launch a counterattack. attack none of them. No problem man but only toys they're not toys they're just smaller mini gunner don't get cocky Hocam en sevdiğim görevlerden biri bu ya Mini gun kullanarak mini uçaklar düşürüyoruz ya Alandaki favori şeylerimden birisi bu. Keşke bu bir mini game olsa da sürekli yapabilsek. <gülüyor> bu keyifli bu ya. Öf. Görevlerin 1/3'ü keşke böyle olsa. 1/4'ü falan bir şey. O daha fazla olsa yani oradan. Keşke daha fazla olsa. Minigun kullandırtıyorlar abi görevde. Başka görevde minigun kullandırtmıyorlar abi değil mi? Sanırım sadece burada. Oyunun da çeşitli yerlerinde minigun var bu arada. Oh mis gibi herkes düştü. İki dakika boyunca daha bunu mu kullanacağız? Okey mis gibi. Ben Devam. <gülüyor> ya 60 dakika etsene da 60 dakika kullansak. Bir başka başka şeyleri de patlatsak keşke ya. Ay çok, çok keyifli. Aa polisler geldi. Polislerden geldi lan. Ağzınıza tükürürüm ha. Elimde minigun var, tehlikeliyim yani şu an. Altı yıldızda kadar yolu var, altı yıldızdan sonra da yolu var yani. Sadece sizin de o kadar imkanınız yok. Altı yıldızdan fazlasını siz kaldıramıyorsunuz. Bu iyi şey yapın bence. Peşinden isterseniz helikopter yollayabilirsiniz, uçak yollayabilirsiniz. Ben sizi patlatırım. Bu elindeki minigun. Mis, mis, mis, mis, mis. Oyunun, oyunun görev tasarımını yine baştan övebilir miyiz yani? Bu oyunun her bir görev böyle ayrı bir çaresel ya. Yani. Müthiş şeyler var. Bazı görevler gerçekten azıcık sıkıcı olabiliyor ama. Bu da böyle küçük bir muharebe yani. Sanfiero muharebesi, hava muharebesi. Ziron'un dükkanı hava muharebesi abi. Getir lan hepsini getir. Akın hakin getir. Şuan sinyalimiz de full. Vermemiz de full. fes and fes Şuradan şerefsiz. Nükleer bomba getir nükleer bomba. Onları da kaldırız. Sicayla <gülüyor> sıkmaya devam ediyor. <gülüyor> Anladım hocam, hazırlan. <gülüyor> We will fight him on the beaches, well, rooftops. Orada küçük bir gönderme yapıyor. Orada asıl söz şey, e, Ares hiçbir noktasında bu kadar fazla insan bu kadar az insana borçlu kalmamıştı. Oradaki söz. Bir diğer söz ise şeydi, onlar da sahillerde de savaşacağız, dağlarda da, orada da, burada da falan her yerde savaşacağız diyor yani kısaca. Ben sevileceğim şu an. Çünkü ne olur ne olmaz bilgisayar donabiliyor. Bir şeyler olabiliyor. hoş şeyler olmuyor o zaman. O yüzden progresi kaybetmek istemiyoruz. Yani çok keyifli bir görev ama ilerlediysek ilerleme kalsın değil mi? Gibi bir şeyimiz var. Baktım ikinci görevde çok hızlı geçtik. Üçüncü görevde var daha. E, araya bir iş daha sıkıştırırız. Aklımda 2-3 şey var. Oh mis gibi. Air yaptık. yaptık. Burada şey yok. Şuradaki arabalardan bir tanesini al. Yani olabildiğince e, durgun arabalara şey yapmak istiyorum, park edilmiş, kıyıda köşede, bizim için oraya konulmuş gibi daha çok, yani yoldakiler değil de. Öyle istiyorum yani azıcık. Acaba saçma mı oluyor bilmiyorum ama. Başka bir arabaya başka birisini ezdirdim az önce. Ve kenarından Yüzden mi geliyor araba? Haydi bakalım. Ben size izleyeyim. Aynen sen doğru elinde bir aile öyle kal. Supply lines haydi bakalım. Haydi bakalım. bakalım. <gülüyor> öyle mi? Top secret. <Gülüyor> Öyle mi? Gelip yardım edeyim ya. Diğer uzatıl ne olacak? Arkadaş neyim ben senin? Patronum. Hayvan herif burayı aldım ben. Yes, my hero. Carl he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now where I will be found dead and broken. I I'm a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear contemplating my inadequacy for nearly two hours. Oh, my crack. Look, you got get even, homie. What kind of weapons you got? 3 yaş küçüğüm. I've got a prototype of a miniature plane. Well, with that plane, we go humiliate ben de açıyorum böyle birken. Hadi bakalım. Sonra benim dükkanım e, damında şey yapıyoruz, uçak vuruyoruz, küçük küçük uçakları vuruyoruz. Anladım. Ee, kırmızı Baron da şeydir bu arada. Hayır hayır hayır hayır hayır. hayır. Ee, kırmızı Baron aslında. Eskisi şurada zaman verseler diye yerine. Karşıdakiler de inan. Ee, kırmızı Baron e, Almanların bir ünlü bir pilotu. 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı sırasında mı? Hop. Bayağı kuryeleri vuruyoruz şu an. Biz de kuryecilik yaptık. CJ'in kalbi azıcık sızlıyordur bu noktada ama. Aya kuryeleri vuruyoruz şu an. Öyle yani şu an biz de kırmızı baronuz. Biz Alman tarafındayız yani. İşin azıcık. Şey çevirememem, çok sevmem oluyor. Yani bisikletli birinde silah bulmayı da beklemezsin aslında ama. Güzel, yakıt fena değil şu an. İyi ayarlıyoruz. 3 kişiyi hemen indirdik. Diğerlerini indiririz. Rahat rahat, Oradan geçelim. Oo. Oh. Sol, sol tarafta. Bu yolu takip edersek ulaşacağız sanırım. Polisler peşimize takılıyor çok merak ediyorum şu an. İnşallah şu yol alır diğeri. İnşallah ışıkta falan durmuştur hayır Diğeri yukarıda. Yakındaki hangisi ya? Yakındaki ilerideki aynı. Maalesef şuradaki aynı. Oğlum sen öldün yani. Ya, Hayır lütfen Şeyden çıkma Ah. Aaaa 249 Gerçekten şu an uyuyoruz Bu konu canım çok sıkkın Servetimizin yarısını kuryeler, kuryelik yaparak kazandık. Aynen sanırısın sarım olaylardan biri bu. Herkesi vurmuyorsun abi. Yani şu anda kuryeleri vuruyoruz ama. <gülüyor> Oyunun bir kısmında kuryelik yapıyorsun. Bir kısmında yarış yapıyorsun. Diğer GTA'ların zayıf kaldığı şeylerden birisi bu. Herkesi vur, herkesi yarış. Abi biraz başka şeyler mi yapsak acaba? Başka şeylere mi odaklansak? Azıcık farklılık mı lazım acaba? Minikasını sıkılabiliyorsun çünkü onların. Reta şimdi ikide 2'de bunu yapmaya çalıştılar. Kırmaya çalıştılar ama orada da şey yaptılar yani. Bir sürü bir sürü yeni aktivite programlamaya çalıştılar. Yatıyorum. Odun kestim. Başka bir şey yaptım. Oğlum. Onun kesme değil yani olay. Ya şurada ekstra animasyon bir şey falan koymuyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Şu sadece çık uçağı yönetiyorsun. Ve bu görevden önce elindeki silahla ver uçakları vurdun. Bana gelen uçakları vurdun. Sonraki görevde bambaşka bir şey olacak. Ama o içindeki bazı şeyleri kullanıyorsun baştan baştan. O şey de katıyor bir hani otyse ok, sen bu dünyanın bir parçasısın. Sen bu dünyanın bir parçasısın ve yaptığın görevler de yine bu dünyada oluyor. Gibi güzel bir de şey katıyor. Bağlanıyorsun yani bu dünyaya. Diğer türlü öyle olmuyor mesela. Simülasyon havası var daha çok. Bunda öyle bir hava yok. Bu biraz daha şey. Basit yani. Bir oyun oynuyorsun burada. Onu hissediyorsun. Bir şey. Simülasyon daha olmak istemem bir GTA oynarken. Oyun oynamak isterim. Koş belki de oraya yöneliyorlardı bilmiyorum. Belki de biz simülasyon kafasında gideceğiz diye şey yapıyorlardır. Bakalım zaman gösterecek. Bu da böyle bir konuydu işte. Şimdi dama indireceğiz değil mi? Bunu ucu bitirdik. He? Aslında içim azıcık rahattı. O zaman şöyle şey yaparız. Hah 5000 dolar mı? Maşallah iyi kazandık ha. Zoran zero. 5000 verdim an az önce. Yok hocam teşekkürler. Got too much shit on my plate. Aynen. Azıcık işimiz gücümüz var. Azıcık bir şeyler yapıyoruz. Üçüncü görev daha var. Üçüncü görevi hemen şey yapmamıza gerek yok. Diğer işleri aradan çıkarabiliriz. Başka şeyler yapabiliriz şu an. bir saveleyeceğim ve diğer işleri yonlaşacağım. Bakalım neler yapabiliriz. Ee, enerji motor challenge'ı var. Veya yakındadır yani. Yerde bir arena vardı hatırlıyor musun? Hadi gidelim o arenaya bakalım, neler yapabiliyoruz. Hazır gecede olmuşken belki fotoğraf falan da çekeriz. Bir şeyler olur. Oh mis gibi şu an. Mis ama şey gibi mis gibi böyle bir az sonra yağmur yağacak gibi mis gibi. Devam tamam, buranın yanındayız ya. Bir enerjiyi halledebiliriz belki. Enerji falan. Burası mıydı E, ee, Burası değilse başka bir yer olamaz çünkü. Yoksa acaba bir noktadan sonra mı açılıyorlar orası? Ee, burası askeri gemi miydi? Yok. Değil. Ha, Aynen. Aynen bu. Yine burada muazzam bir sis var ya. Herhalde buranın sis şeyi de böyle. Heh. Anladım. Azıcık travmalar yaşayacak gibi olacağız sanırım. Wow. 24 saniyen kullanın zaten normal zamanında ondan çok fazla değil yani. Anladım. Oralara çıkmak için ekstrem bazı şeyler yapmamız gerekecek. Sen ne gibi? Ya CJ tüküreceğim ha. Bin lan şu motora. Yere düşüp durma ya. Oo, Net bir şekilde şu an. Anladım. Ya CJ. CJ. Nem kokuyor hava. Baya bir nem kokuyor. Aa. Yağmur yağı yazacak. Şunu almak için. Allah aşkına düşme CJ şuradan şey yaparken. Şuradan çıkacağız. Wow, 10 saniye buradan ekledim, ama 10 saniye yetecek mi bize acaba? CJ düşüp düşüp durma CJ. Ama yaparız. <gülüyor> BMX şeyleri Allah'tan fazla canımız var çünkü Bir 10 saniyede buradan kazandık. İlginç durumlar. Evet, evet. Evet. Kaç tane kaldı lan? Çok var ya. Sizce sürekli düşüp duruyoruz, Çok olmaması şey değil ki. Aha. Ha. Bahelar olsun bindin ha. Evet bazen de yapamadığını kabul edeceksin size. Yapacak bir şey yok yani böyle konularda. 10 saniyede buradan kazandık. Belki de düşmezsek daha fazla kazanacaktık. Ama ne yapalım yani. Şu, şu nasıl kazanacağız ki? Ulan tüh be. Ulan CJ. Ulan CJ. Aha aha. Aha. Öyle mi? Başarısız olduk. Arabayı unuttun. Bu kim? Ice hey Caesar. The Yei leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, they go cross country. Bakalım, şuna başlama binelim bakalım, yapabiliyor muyuz? Ha, yok. Anladım. Bunu mu koymamız gerekiyor, baştan yapmak için? Bölgeden mi ayrılmamız gerekiyor? Aman tükürüm. Tamam bunu yapamıyoruz. Bunu bunun, bunun için bir şeyler bakarım ben. Bunu şu an yapamıyoruz. Aklımızda bulunsun Serdar. Bu yapması azıcık e, triki bir, <gülüyor> bir şey. Selam hocam. Ee, buradan nereye gideceğiz? Lan. Şuradaki ornaya gideceğiz. Kupaya gideceğiz. Böyle bir şeyler de oh, Mis Miskin koktu ya. Yağmur koktu böyle. Ama nasıl da güzel koktu. Böyle taze toprak, nemli taze toprak kokusu var ya. Şimdi burada sanırım iki tane yarış varmış? Bir şeyler var. Ha. Ama ben şurada bir acaba yanımı tazelemeyeyim mi gerek yok. Böyle bir şey değil çünkü. Bu Blood Bowl gibi bir şeymiş yani arabalar birbirleriyle çarpışacak. Adam 30 saniyeden başlar ve azalır. Anladım. Blood Ring. Hedef süre bir dakika, bir dakika kazandığımız zaman okeyiz. Kalan süre ulaşırsak sıfır ulaşırsa kaybederiz. Anladım. Gayet makul bir miktar. Ona ben ilk ulaşamayacağım herhalde. Anahtar simgesine git. Anladım. Hızlı hızlı yani Başkaları da bize vuruyor Hayır lan Oh be lan Son anda kurtardık ha lan Herkes mi bize saldırıyor Şerefsizler bir gidin lan Ulaşabilirim ulaşabilirim ulaşabilirim Şerefsiz alacak orayı Ben de onu aldım lan Al bakayım Onu da aldım Aa patlıyorlar. Yine arabalar çıkıyor mı acaba patlayanların yerine? Orada, orada, hemen orada, hemen orada! Aaa şiritsizler! Of, Sıfıra düşecek, sıfıra düşecek, sıfıra düşecek! Süren doldu tamam güzel, devam, devam, devam, devam. Bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok iyi. Hep uzaktan başlıyoruz ya. Abi birileri ölüyor. Nereden şey? Alabilirim onu ben. Aş şerefsiz aldı benden önce. <gülüyor> Çok keyifli lan bu. Aldım lan. Alırım, alırım, alırım, alırım, alırım, alırım, aldım ulan. Aldım. Aldım. aldım. Ben alacağım onu. Aldım. oh yes baby, yes. bin dolar. <gülüyor> Okey, gidip seviyorum ben. hiç, hiç, hiç, hiç, hiç. Hiç şey yok. Whoa bebeğim. Whoa. Ben bunu azıcık daha yapayım. Para veriyorlar. Kenarlardan gittiğiniz zaman ortaya bulaşmadığınız zaman kazanıyorsunuz abi. Ben size size bir tavsiye yani. On bin dolar veriyor. yoktu ya. Havada güzel. Her şey çok güzel. Şu an çok keyifliyim. Keyfim her şeyim çok yerinde. Devam. Gidip bakalım bakalım başka bir şeyler var mı orada. Eğer aynısını baştan baştan oynayacaksak yani bir tane daha oynarız. Kazanırız. Peki farklı bir şeyi olayı ha, doğru. Aa bunu verdi. Arabayı verdi. Çok güzel lan. Okey. bunu bunun fotoğrafını çekiyoruz. Illaki, illaki. illaki. Neredesin lan senin fotoğrafın nerede? Senin fotoğrafının buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Allah bunun fotoğrafını çektik o zaman yani. Ne mi ya, tamam çekmişiz zaten. Boş yer, tamam. Gir şuraya. Aynısıyla anladım. Wow, giriyorlar herkes. Onu alırız, alırız onu, alırız. Aldık onu. Bunu aldılar. Şunu alır mıyız? Alamadık. Al alırız. Durduğunuz zaman herkes çarpıyor. Durduğunuz zaman herkes çarpıyor. Durdu Durduğumuz zaman çok tehlikeli. Dur Aman durmayalım. Bir dakikanın üzerine çıktık. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Allar onu. İlinan o benim şiripsiz. Re, re, re, re, re, re, re, re. Bak lan o benim. Ah. O benim. Evet o benim. Onu da alayım. ya <gülüyor> <Çok> keyifli bu. <gülüyor> Yalan, inanılmaz keyifli bu. <gülüyor> o benim lan. Geri geri geri geri geri geri. Patlayın inşallah orada. Çekil oğlum oradan. Oh. Ah gerimizdeydi be. Ben bunu alayım. Ah aldı onu. Bak durdukça geliyor. <gülüyor> ah oradaymış. Çekilin lan o benim. sizler sizi aldım. Oo, oh, o oh, o oh, o oh. Mad Max gibi oğlum. Her şey Mad Max gibi şu an. Of, of! Alarlar onu. Alamıyorum. Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Aldım, oh, kurtardım. Onu alabilir miyim, alamam. Sonrakini gözetmem lazım. Benim, benim, benim, benim. Onu alır. Onu alamalar onu alacaklar. Onu alabilirim. Yes. Onu alamam. Alabilir miyim? Alamam. Onu alırım. Şerefsizler. Aldım mı? Alamadım. Onu alırım lan. Gidim lan onu alacağım onu. Aldım onu aldım alamadım <gülüyor> Of of of of Aldım aldım aldım aldım aldım aldım aldım Aşırıksız <gülüyor> Ah beni oyun dışı bıraktı beni oyun dışı bıraktı Hala oyundayım bebeğim. Şerefsizler iyi oynadılar. Aldım lan. Ah başka birisinin <gülüyor> başka birisini oyundan ettim gerçekten. Geri geri geri! Alılar onu, aldılar onu. Aldım şerefsizler sizi! Şuradan tam oyunda kalmaya çabalıyorum ha. Aldım, aldım, alamadım. Aldım, aldım, aldım! Hayır! Şerefsiz! <gülüyor> Hayvan herif onu da aldı. Alırım, alamadım be! Of be! Ne alayım bari. la şey sen bir şeyler yaptın olayı. Görev başarlamadı. Sürende oldu. Öf. Alırım oğlum ben bunu. Ben bunu götüreceğim. Eve götürüp eve koyacağım. Garaja koyacağım ben bunu. Arabaya bak. Git be. <gülüyor> Of gerçekten <gülüyor> bu ring yaptık o enerji için bir şeyleri düşüneceğiz yapacağız Yani şu an Sürüş tecrübesi arttı artar tabi Artar şerefsiz Harlar terledim gerçekten. O aksiyon üzerine bastı ya. Çok keyifli bir şey. Bunu canlı yayınlarda sık sık yaparız böyle şeyler diyen yani artık yüz %100 bitirdikten sonra keyif için, çıldır için yaptım. Sanras bölümlerinde veya yayınlarında sık sık onu yaparız ya. Yine keyifli bir şey. Versiniz <gülüyor> Memur Bey yanlışlıkla trafik kurallarına ihlal ettim. Olur böyle şeyler biliyorsunuz. A ben sevdim yani sevgilim ya. 10 bin dolarımızı aldık en azından. Daha sonra bizim şeyde ihtiyacımız olur. Hava alanını satın almamıza da ihtiyacımız olacak. O yüzden şey gerekli. Para gerekli. Oyunu bitirmek için bile para gerekiyor. Yani görevleri yapmak için bile para gerekiyor. Gidip Zero'nun son görevini de yapalım artık. Birinci görevi bu. Ondan sonra da para yapmaya başlayacak. 2000 bin dolarcık her gün. Haydi bakalım. New modular mı? good or bad. me, and musun keçim? Hadi bakalım. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it. What's wrong with you man? We are crossing Nothing has anything benim diyor sizce. Battle with Berkeley. At stake honor and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Ay bakalım. Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you <gülüyor> fly the goblin and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence. Anadolu jump. Goblinin metal nesneleri şey yapabiliyor anladım. Ben an bir dakika beklersen önce bu elf'in tanklarını yok edeceğim. Nerede bunun tankları? Bir tanesini dümdüz görüyorum ama diğerini göremiyorum ha. Hulk yapmışlar kapsüler. Yani. Carl, I'm blocked. Atla şerefsiz. Karttan alabilir miyiz? Taraf onlara aitsin. I'm, <gülüyor> tamam, dostum, sıkıntı o değil yani, sıkıntı. Helikopteri patlatabilir miyim acaba? Pare kullanarak etrafa bakılabilirsin. Tam hallederiz abicim. Bunları hallederiz. Bunlar geçtiğiyle yapulacak iş değil. Yani, değil. Reis ilk defa yaptı onu. Daha önce yapmadı. Ben şu an şey yapıyorum sadece. Ben yani şu an önce düşmanlarımızı temizleyip ondan sonra şey yapacağım. <gülüyor> azıcık çenini kaparsan halledeceğiz abi. Carl, Oğlum bir dur lan. Benim tankları indiriyorum ya. Ben yani iyi bir stratejim var ha. Sen azıcık güven ya arkadaşına. Abi tankı daha var. Hadi bakayım. Nasıl sen patlamadım ya? Aa Allah, Allah bir senin patlamasını videosu Ya bir sus abicim ya. Buradan geçerken alayım bari şunu gelmesini istiyor ama Carl, move that barrel. Depoda oynuyorlar bunun bütün bu olay depoda Carl, geçiyor. Tamam onu kaldırıyorum hadi. Hadi bakayım. Dışa açıyorum ke bunun aşağıya. Böyleyim Goblin'in sürekli banditin yolunu çıkamaya çıkamaya çalışacakları anladım. Abla seni basarak araçla yürüdük doğru. Acem bir dakika bir tank tank bir şey var. Onları halledeyim tankları indireyim ondan sonra konuşuruz. Tank var çünkü anladın mı Sen, Senin araban var adamın tankı var tank. Azıcık. Ah, oh. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Yapıyorum hocam, hallediyorum, hallediyorum. Git de metal parçası getir. Hayır, hayır hayır hiç. Oo. Oh! 2 goblinim kaldı. Aa, ha kötü kullandım ben goblinleri. Anladım. İki goblinim daha kaldı. Güzel. Ben korktum çünkü ha, o başlama yapacağız şimdi bunu diye. Oğlum bir sakin ol ya. Sakin ol ya. Şimdi bir ah. Carl, Hocam hallettim. Bombaların dolu. Ya bunlar ne biçim insanlar ya? Bir kendisine ait silahlı kurye çetesi var. Hava filosu var, şeyi var. Bir başkasının elinde bombalar var, miniganlar var. Nasıl bir güçsünüz abi? Şimdi bombayı Berkeley'in kaplanının üstüne bırak. Berkeley'in kaplanı map'leri kalmadı. Hepsi minicik kediye dönüştü. Nadirde bilecek. Aman nazmasın. Move it. Carl Berkeley's blocked me again. I'll look Ah, oh miss. Hocam, yandan geçemiyorsun gerçekten. Aa. Ben ah. şimdi gidip şey ihtiyacın olacak. Nasıl olur çok iyi lan. Geri dönüş yok, zero. Ölmek var dönmek yok artık. Hadi bakalım. Boşluğu metale bırak. Hemen efendim. Get me a plank to cross that river. bakalım. Hiçbir şeyimiz kalmadı, her şeyimiz. Abi bunu da çekim yolundan senin için. Etti. Şu şeref sizde patlatsaydım çok iyi olacaktı ama. Oh mis gibi esiyor ya. O iyi ya. Şu anda güzel ya ya. Seni de alacağım lan. Hadi gel, gel, gel. Ha ha ha. Berkeley, you sir are a loser. Gel lan. Leave the field of battle in shame. Pack up your crummy mail order business <Şirafsiz>. and get out of my town. Bir gel vakit. Sir, I salute you. Oh müthiş, müthiş. Devre artık 5000 dolar para kazandıracak. Düzenini toplamaya devam et. Ooo güzel. 7000 dolar da buradan geldi. EN PES EN PES gidip bir İşlerimize bakalım o zaman. Gip diğer işletmelerimize bakalım bakalım. Ne kadar kazanmışız, ne kadar etmişiz. Buraya bakalım. Valeye bakalım. Ne kadar kazanmışız? 665 dolar 665 dolardır. Buradan da yukarı çıkalım. Valeye gidelim. Bakalım vale ne kadar kazandırmış. Onlar para çünkü. Hepsi para. Ama Zero 5000, 7000, 12000 oradan etti. 5000, 5000 de böyle kazandıracak. İyiyiz. ay iyiiz Oof, fena yağıyor. Gerçekten fena yağıyor. Şimdi ne kadar paramız var? 58 bin. Güzel. Ee, 70 bin'e mi ihtiyacımız vardı acaba şey kazanmak için, satın alabilmek için. İyi yağıyor ha. Yanlışları bakıyorum, çok güzel yağıyor gerçekten. Yalsın ya, bakalım. Bakalım buradan ne kadar kazanmışız. Bahriye'de ilk kez geleceğiz. Burası da 2000-2000 kazandırıyordur herhalde. Daha Los Santosta şeylerimiz var orada da 2000-2000 şey yapacağız. Heh. Alın lan, alıyor musunuz? Ben alırım. <gülüyor> Aldı arabayı gerçekten, benden alacağı arabayı aldım. Güzel. Şimdi bakalım, bunun genelde ev var mı? E gidip seveyim. Evime gidip seveyim. Evime işime, gidip seveyim. Oradan para da kazanırız. Yaparız her şeyi. Lan batamayacaktım ben. Ya güney'e gidecektim. Doğru yere gidiyorum o zaman. Okulda takılıyor şey yapıyor. İren'in peşinden koşuyorlar. Ha bu yağmur. Oh, mis gibi serinletti. Lan bu gazda sonraki videoda çekilirdi ama azıcık yorgunluk var işte. Ooo güzel araba koymuşlar ha, güzel araba koymuşlar. Arabamızı koyduk değil mi? Orada. Oh mis gibi aynen bir motor ipiden aldığımız bir de şey yarıştan aldığımız küçük arabamız. 60 bin dolarımız var artık. Yok. Yok yok. yok. Aynen. E bir de Gizy'e yine geliriz. Ve cizi görevi yapalım. Vatandaş ezelim. Polisin gözünün önünde. Sonra ciziye gidelim. Buziye mi gitsek? Buziye gidelim Hadi Hadi Buziye'nin görevini yapalım. Ve ya dur. Gizy'nin görevlerini ne kadar kısa sürede bitirirsek... E, Cesar ve Alpando'nun e, bizim... E, kendi araba işleri de o kadar erken açılır, onlar da ne kadar erken açılırsa o kadar fazla para yaparız. Böyle küçük küçük hesaplar, bir, bir sürü bir sürü bir şeyler. Dur bakalım. Bakalım ne ne bakalım ne yapacağız. Para için iyi midir acaba? Ha, bastım ha o zaman. 9. fotoğraf çektik güzel şuradan fotoğrafı da aldım hemen oh mis şuradan da aşağı Bu orban iki tekeri var arkada wow aşağı düşmeyelim de. Nasılsınız Memur Bey? Gördüğünüz gibi gayet standart bir sürücüyüm. çeşit kurallar var. Bir, bir takım kuralların var olduğunu biliyorum. Zaten bilmem gerekiyor sanırım. O yüzden İza. Arabamı da ne güzel güzelce park ettim. Miss Enfes. Tibone <gülüyor> Mendes. Hadi bakalım. <gülüyor> Aynen dinleyeceksiniz hocam. Cizi patron dinleyeceksiniz. You Aynen. Aynen bu konuşulacak insan burada. Konuşulacak insan burada. Ne kadar şey bir insan da. There %20 azmış ha. And that's what it's kişisel yap. patron Hadi bakalım. Hay Hey Oh bakalım. t Tuzak olan minibüse mi git? Gidelim. Aa, bu görev. Anladım. Kurya görevleri yine gerçekten bir türlü kurtulamıyoruz kule görevlerinden. Şuradan yukarı çıksak. Çok iyi ha. Mis gibi. Kurye yani. CJ aslında bir kuryeymiş. Gangster roman önce kuryecilik yapıyormuş. Bütün olay bundan. O hayat. Kurye hayatı insanı bırakmıyor. Kolay kolay. Bırakmıyor yani. Yapışıp kalıyor. aa bir parçası oluyor. Okey, arabanın üzerine atlalım gerçekten. Ben gidelim o zaman. oh ho ho! Ho! Okey, çok seviyorum bu şehri ya. İnanılmaz seviyorum bu şehri ya. Böyle şeyler işleniyor sık sık. Bayılıyorum yani. Ya kurye tuzak ha ben arkadan gelelim böyle işte sizler sizi. Sanki tarafından sahilden mi geleceğimi sandınız daha mantıklı olmuş sahilden gelmek. CJ, CJ motoru bin CJ, CJ, CJ'in motordasın sen zaten. CJ'in motordasın izlemeyelim bence. Okey. Bir motordan başka bir motora. Paket alındı, hadi bakalım. Yok yok yok öyle bir şey. <gülüyor> yakalayamıyorum, gel lan buraya. Paket alındı, alınır paket. Eski kuryeyiz biz de. Sizden oluşan bir ordu işletiyorum oğlum ben. Diğer kuryeler gelecek şimdi peşimizden. Ha, geliyorlar. Bu <gülüyor> oğlum? Kuryelerin et etrafında şekillenen bir şey gerçekten. Aldım. buradan çıkarım. Nereye gitti o? Dümdüz ilerleyeceğim lan seni karşılamak için. Haydi bakalım. Nereye gitti? Ha, aşağı iniyor. Nereye geldim, nasıl geldim, ne yapıyorum bilmiyorum ama yapıyorum. Üff! Oğlum ya çok yanlış mekanın önünden geçiyorsun, Gizzy'nin mekanın önünden geçiyorsun. Kazıkladığınız, soyduğunuz adamın mekanın önünden geçiyorsun yani şu an. Aldım. <Gülüyor> Basit oldu. Kolay oldu. Beş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bin dolar buradan aldık be. Altmış beş bin dolar. Yani bugün daha az paramız vardı. Zero'dan oradan buradan oğlum derken... ...gerçekten... ...iyi bir şeyler yaptık. Ben satın alabiliriz belki... ...burada bir yerde. zin yanında falan böyle bir an... Yani ...şurayı satın alıp... ...çok da ucuz, çok da pahalı değildir diye düşünüyorum... ...burası. Çünkü... ...apartmanlar, Chinatown falan... ...yani herhalde... yabancı ona buna bizim gibi... Hayrot'a kakalayacakları bir evdir. Ne kadar? 20.000. Ama zaten almamız gerekiyor. O yüzden her türlü şey yapacaktık da. Gidelim bakalım. Hıss. Neye benziyor? Küçücük yere 20.000 verdik. Yani inanılmaz. Küçücük bir yere gerçekten 20.000 verdik. Yeni evimizden şöyle yapalım. Hatta arkaya doğru... SG'yi de burnumuzun dibine getirelim. Evet hafabılarım çok teşekkür ederim. E, izlediğiniz için, yorumlarınız için, like'larınız için e, videonun açıklama kısmında e, ilginizi çekebilecek, hoşunuza gidebilecek bir takım başlıklar, linkler, isimler bulabilirsiniz. Oraya da bakmayı unutmayın. E, sonraki defaya e, görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli, yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.